Survivor 2018-19 Haziran Salı günü kimelenir analizine geçmeden önce, 17 Haziran Pazar günü, neler yaşandı hatırlayalım. Dokunulmazlıkları kazanan Adem ve Nagihan çok rahattı. Eleme potasına çıkan 3 isim belli oldu. İlk isim Turabi oldu. İkinci isim Sema olurken, üçüncü isim Murat oldu. Turabi'nin sakatlığı kritik, fakat sevenleri çok fazla, elenmesi zor gibi. Sema ve Murat ise eleme potasında gidecek isimler. Biliyorsunuz damla sakattı. Bir süredir oyunlarda yoktu. Son bölümde ağladığını gördük. Sanırım adaya veda edecek. Peki aynı durum? için içinde geçerli mi? Sevilen yarışmacı iyileşmezse, adaya veda edecek mi? Gerçekten zor bir süreç yaşanıyor. 19 Haziran Salı günü analizene geçmeden önce, 18 Haziran Pazartesi ödül oyunu oynanacak